Ümit Özgültekin, AYTÜGEP Ayvalık Turizmciler Birliği Genel Sekreteri ve aynı zamanda da Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği'nin başkanıyım. Bu sene çok yorucu bir kıştan sonra uzun beklentiler sonunda güzel bir sezona gireceğimiz ümidiyle başladık. Bütün hazırlıklarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Umarım da daha da güzel olacak. Üç buçuk, dört günlük bir bayram tatili var önümüzde. Buna da uzun süreden beri beklediğimiz bir tatil bu. ilk tatilimiz, sezonun açılışı olacak. Bizler için de yeni bir enerji olacak sezona hazırlık için. Önümüzdeki verilere bakarak çok güzel bir sezon geçireceğimiz belli oldu. Ee, iyi bir e, hava şartlarının da iyi gitmesi bizleri umutlandırdı. Özellikle de bu bayram e, üç buçuk dört günlük bir tatil e, bize e, özellikle Ayvalık'a çok yararlı ve faydalı geçeceğine inanıyoruz. Ayvalık şu anda e, Türkiye'deki birçok yere göre erişilebilirlik e, gerçekten e, çok iyi oldu. Hem hava yolları ile hem e, köprüler, yeni yapılan köprülerimizle. Tünellerle Çanakkale üzerinden gelişler çok rahatladı. 3-3,5 saatte artık Ayvalık'a ulaşabilme şansı var misafirlerimizin. Ve cumadan gelip cumartesinde pazar günü dönme şansları olan ve hiçbir trafiğe takılmadan hatta uçakla da çok rahat sabah gelip akşam dönebilme şansları var. O yüzden de bu seneki Ramazan bayramımız... Çok yoğun geçeceğine inanıyoruz. Şu andaki rezervasyonlar da %60'lara yaklaşan bir rezervasyon önümüzde gözüküyor. Herhalde bayrama kadar da, ayın 20'sine kadar da %100'lere yaklaşacağız.